bugün 12 Nisan 2022 salı Mars günündeyiz Aslan burcundaki ay güne güvenli ve yaratıcı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay kova burcundaki satürne karşı taçı yapacak günlük sorumluluklar iş kariyer beklentileri öne çıkarken ruh halimiz karamsar ve melankolik olabilir bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz otorite figürleri ve aile büyükleriyle ilgili konularda sabah saatlerinde gündemde olabilir Ay öğlen 13.16'da Kova burcundaki Mars'a karşıt açıyı yapacak ve boşluğa girecek. Fiziksel ve duygusal olarak gergin enerjiler oluşabilir. Kaza ve sakarlık risklerine dikkat etmeliyiz. Sabırsız ve dürtüsel davranmak zarar getirebilir. Tartışmalara ve çatışmalara girme eğiliminden uzak durmakta fayda var. Öğle saatlerinde şartları fazla zorlamadan sakin kalmaya çalışalım. Ay 17.07'de Başak Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren düzenli ve planlı hareket etme imkanı bulabiliriz. Ay ile Boğa Burcu'ndaki Merkür arasında oluşacak üçgen açı, duygu ve düşüncelerimiz arasında uyumu sağlarken günlük işlerde pratik çözümler üretebiliriz. Alışverişler, para ve hesap işleri verimli ilerleyebilir. Balık Burcu'ndaki Jüpiter ve Neptün'ün büyük kavuşumu bugün kesinleşiyor. Kişisel ve toplumsal alanlarda Önemli döngüleri şekillendiren bu kavuşum ruhsal akışı da güçlendirirken ilahi sevgi, büyük vizyonlar, sanatsal ilham, yardım, şifa ve farkındalık verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.